Arkadaşlar hepinize merhaba bir müddettir size video atamıyordum çünkü çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir projeyle uğraşıyorum bir müddettir yaklaşık o 15 gündür 16 gündür Tabii siz arada videolar gördüğünüz ama ben o videoları daha önce atmıştım e, zamanlayarak yayınladım zamanı geldiğinde onlar yayınlandı ama şu son 10 günlük süreçte pek video seyredemediniz çünkü yayınladığım videolar da bitti Bugün ben size bir projenin lansmanını yapacağım arkadaşlar, bizim yaptığımız, benim yaptığım proje, bir projenin lansmanını. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kano ve denizle ilgili birçok proje yayınladık. Bu projeler paralel olmasa da Bu yayınladığımız videolarla doğru orantıda Bir Fikir geliştirerek Bodrum'dan Datça'ya kanoyla gitme projesi ortaya çıktı. Bunu dünyada daha önce yapan yok, ee, tamamlayan da yok. Belki yap yapan varsa bile hiçbir şey yayınlamadığı için var mı yok mu onu bilemiyoruz. Ama ilk yayınlayan biz olduğumuz için, yeryüzünde Bodrum'dan Datça'ya kanoyla gidebilme cesaretini gösteren ilk kişi, ilk kişiler biziz. Biziz diyorum çünkü bu projeyi tek başıma geliştirmedim. Bu proje tek başıma geliştirdim, tek başıma tamamlamadım. Bana eşlik etmesi için bir yol arkadaşı Tolga, zaten videolarda göreceksiniz kendisini. Bir de bizim yerekebimiz vardı. Bizi Bodrum'a bıraktı arabayla. Onun da Esprit Ertunç, onu da göreceksiniz videolarda. Herkes çok çalıştı, çok uğraştı. Ben de dahil olmak üzere sonuçta bu işi başarm, bu işi başarabildik. Sağ olsunlar, sponsorlarımız da bize çok destek oldu. Bu, bu projeyi tek başımıza, tek başımıza geliştirmemiz, gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Dolayısıyla bu 30da birkaç tane sponsor bulduk. Şimdi sponsorlardan bahsedeyim size. Biraz tabii ki ana sponsor olarak Veles Fiklet, yani biz, siz, hepimiz. İkinci sponsorumuz Andromeda yazılım. Üçüncü sponsorumuz ve teknoloji sponsorumuz Kordon Web. Teknik donanım ve ekipman sponsorumuzla kanodiyarı sağ olsun hepsi çok emek verdi projemizin gerçekleşmesi için çok uğraştılar biz de alnımızdaki ile bu işin içinden çıktık yolda pek çok insanla tanıştık pek çok dostluklar kurduk pek çok kanocu pek çok denizci yaralaktan bir, bir sürü insanla tanıştık bizim için inanılmaz bir tecrübeydi bu bu gerçekleştirdiğim en ilginç projelerden bir tanesiydi arkadaşlar. Çünkü hayatımda hiç böyle bir tecrübe edinmemiştim ben daha önce. Çok iyi insanlarla, çok güzel insanlarla tanıştık. Herkes bize yardımcı oldu. Yarı geldi biz yardımcı olduk. Çok sıkıntı çektik, çok eğlendik. Çok ıslandık. 10 gün denizde kalmak özellikle insan dünyasında çok ciddi sorunların neden oluyor. Sadece ıslak kalmak değil, aynı zamanda kürek çekmek de öyle günde yedi saat ortalama kürek çekmek insan vücudundaki kaslarda yıkıma yol açıyor güneş çok korkunç cildimiz üzerinde yıkıma yol açıyor şu an biraz iyileştim ama yani şöyle bakarsanız açık yaraları görebilirsiniz güneşten oluşan yaraları bileğimde de var birazcık bunlar iyileşmiş halleri projenin sonuna doğru bu yaralar çok kötüydü hatta şöyle bakabilirsiniz Gözlerimin çevresinde de güneş yanıklarını görebilirsiniz. Çok uğraştık ama bu işi başardık. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu lansman videosu olsun arkadaşlar. E, detayları zaten ilerleyen günlerde fazlasıyla göreceksiniz. E, bir aksiye çıkmazsa 3 gün içerisinde 4 gün içerisinde e, bir ilk videoyu yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi montaj aşamasında videolar e, ne durumdalar tam bilmiyorum onları ama e, bir aksiye çıkmazsa işte 3-4 gün içerisinde o videolar yayınlanır diye düşünüyorum neyse söyleyecek fazla bir şey kalmadı zaten Siz e, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz projeyi beğenirsiniz alttan yorum atın neyse sıradaki videoda görüşürüz